Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, Seymeyli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün integralin 5. videosunu paylaşıyorum sizlerle. Ve belirli integralde değişken değiştirme konusunu ele alacağız. Hani belirsiz integralde yapıyorduk ya, değişken değiştiriyorduk. Bir şeylere u diyorduk. Karşılığında onun diferansiyelini alınca da o integralin alınacak fonksiyonun içerisinde du oluşuyordu. Aynı o şekilde yapacağız. Hiçbir farkı yok. Sadece burada dikkat etmemiz gereken şey... Sınırlar arkadaşlar sonuçta belirli integral diyoruz belirsiz integralde sınır yoktu belirli integralde sınırla, sınırlar olacak ve bu yöntemi sınırlarla birlikte kullanacağız hazırsanız gençler abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz bugün sizlerle birlikte 179 180 ve 180, 181. sayfaların çözümlerini ve konu anlatımını yapacağız geçelim dersimize hadi bakalım Müzik Şimdi belirli integralde değişken değiştirme diyoruz. Bakın konu anlatımı olarak bile hiçbir şey yapmıyoruz. Belirsiz integralde, integral bölümünde yaptığımız yöntemi ek olarak bu kısımda belirli integralin sınırlarını da değiştireceğiz. Tabi doğal olarak. Şimdi neden onu bir görelim önce. Bakın basitçe 2x-3'ü biz çözelim. Normal şartlar altında sen bunu değişken değiştirmeden çözebilirsin. Ama değişken değiştirelim ki temel mantığını öğrenelim. Biz burada amacımız bu. Sonuçta daha zor sorularda karşımıza çıktığı zaman böyle neyin nereden geldiğini iyi bilirsek olayı biz kavramış oluruz. Tamam. Yani artı bir net direkt yani. Yaz. Sıfırdan ikiye kadar 2x-3 dx demiş. Şimdi öncelikle bakın. Burada ben 2x-3 dediğim ifadeyi u demek istiyorum. Tamam Böylelikle her iki tarafın diferansiyelini alırsanız, yani bu tarafın türevini alıyorum, 2 diferansiyelini aldığım için dx yazdım. Karşı tarafın türevi 1 du ve 1 du yazmıyorum da du yazıyorum. Hatırlarsan. Şimdi dikkat et, ben şuraya u dedim, bize dx yazdım. E biz 2 dx'i bulduk. O zaman her iki tarafı 2'ye bölerseniz dx de ne olmuş olur? Du bölü 2 olmuş olur. Şimdi integrali yazıyorum. Integral, bak şuraya u demiştim. Şu dx'de du bölü 2'ydi. Du'yu buraya yazdım. Bölü 2'yi dışarı attım şu şekilde. Şimdi sol tarafta olup da sağ tarafta olmayan ne var? Sınırlar değil mi? Sınırları yazacağız. Peki neye göre? Bak şimdi güzel kardeşim bunlar x'lerin sınırlarıydı. Ama ben gittim. integrali alınacak fonksiyona u'lu bir şeyler atadım. E, doğal olarak u'nun sınırları lazım artık bana. X'in değil. Az öncekiler x'in sınırıydı o sıfırla 2. Ne yapacağız hemen? 0 alacağım x gördüğüm yere yazacağım fonksiyonda neye u dediysem oraya 2 kere 0 0 3 çıkardım eksi 3 eksi 3 6 sınır oldu Üst sınır içinde 2 yerine yazacağım 2 kere 2 4 3 çıkardım 1 eksi 3'ten 1'e kadar u d u'nun 1 bölü 2 katı olacak değişken değiştirerek çöz demişti bize çözelim artık u'nun integrali neydi u kare bölü 2 c'sini yazmıyorduk eksi 3'ten artı 1'e kadar ve bulduğumuz sonucu da tabii ki 1 bölü 2 ile çarpmamız şart. Çünkü dışarıda o da vardı. 1 yerine yazalım. 1 bölü 2. Eksi 3'ü yerine yazarsanız eksi 9 bölü 2 gelir. Ve bunu da 1 bölü 2 ile çarp demiş bize. 1 bölü 2'den 9 bölü 2'yi çıkarırsanız eksi 8 bölü 2'den sevgili arkadaşlarım eksi 4 gelir. Eksi 4 ile de 1 bölü 2'yi çarparsanız doğru cevabın eksi 2 olması gerektiğini bulabilirsiniz. Normal bakın tekrar söylüyorum. Normal şartlar altında çok daha basit bir şekilde çözülebilecek bir soru bu. Ama ne yaptık? Değişken değiştirelim ki işin temel mantığını anlayalım dedik. Umarım temel mantığı artık oturmuştur. Oturmadıysa açıkta hafif bir şeyler kalmıştır. Onu da şimdi ikinci soruyla halledeceğiz bakın. x kare artı 2x var bir de x artı 1 de x var. Bak şimdi burada karışık olan kısım yani derecesi büyük olan kısım burası. Derecesi küçük olan kısım da şurası. Şimdi dikkat ediyorsun. Ben x kare artı 2x'e u demek istiyorum. Her iki tarafın türevini ardından diferansiyelini alırsak. 2x artı 2dx eşittir du olur bize ne lazım x artı 1dx lazım her iki tarafı 2'ye bölerseniz x artı 1dx hocam bütün sorularda 2'ye mi böleceğiz tabii ki de hayır yaptık bunları biliyorsun du bölü 2 pekala şimdi alt ve üst sınırı da belirleyelim integral bakın sıfırı aldınız şurada yerine yazdınız 0 artı sıfırdan alt sınır 0 4'ü de yerine yazıyoruz 4'ün karesi 16 2 kere 4 8 eklediniz 24 geldi. Şuraya u demiştim. Şu kısımda du bölü 2 olmuştu hatırlarsan. Du dışarı attım 1 bölü 2. Bakın bunun integralini almak çok daha basittir. U'nun integrali u kare bölü 2. Daha sonrasında 0 ile 24'ü yerine yazacağız arkadaşlar. Ve ardından bulduğumuz cevabı da 1 bölü 2 ile tabii ki çarpmamız gerekiyor. Peki hala. Şimdi 24'ün karesi diyeceğiz arkadaşlarım. 24'ün karesi nedir? Hemen şöyle yapalım. Ezberim ezberimde yok. <gülüyor> 96 ile 48'i toplayacağız arkadaşlar. 6, şurası 7 ve şurası da 5. 576. Pekala. 576 bölü 2 eksi 0 diyorum. Ve bunu da tabii ki 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Bir kere 576 bölü 2 zaten bölünür. 2'ye böldüm. Burayı da 2'ye böleceğim. 5'in içinde 2 defa artan 1. 17'nin içerisinde 8 defa kalan 1. 16'ın içerisinde 8 defa. 288 bir de bunu 2'ye böleceğim. Cevap ne gelecek? 144'ün ta kendisi gelecek. Umarım anlaşılmıştır. Evet devam edelim. Örnek 77 ile. 2'den 9'a kadar fX x 72'ymiş. 3'ten kök 2'ye kadar. 3'ten kök 2'ye kadar. 2x orada kök 2 yazılmış ama tam göremiyoruz ama yüksek ihtimalle dibine girdiğimiz zaman görünürecektir. Aynen 3'ten kök 2'ye kadar 2x çarpı fx kare dx integralinin sonucu sorulmuş. Şimdi öncelikle bakın bu tarz sorular karşımıza gelebilme ihtimali çok yüksek. Tamam yukarıdaki gibi ve onun üstündeki gibi gelmeyecektir. Ama bu tarz sorular gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla sakin kalın çok karmaşık ifadeler değil. Yani şuraya bakıyorsunuz işte burası sade ve dümdüz görünüyor cevabını da vermiş ama şurası çok kafa karıştırıcı görünüyor. Ve işin özü öyle değil. Burada önemli olan sakin kalmak. Soruya adam akıllı yaklaşmak. Bak şimdi çok iyi dinliyorsun. Burada karışık olan bir yer var. Neresi? Şurası hocam. Fx kare. 2x gayet dümdüz. Peki o zaman ben x kareye ne diyeceğim? U diyeceğim. Hadi diyelim bakalım. x kare eşittir. U dedim. Diferansiyelini alıyorum. 2x dx eşittir. D u dedim. Ki bak burada 2x dx de var zaten. E şuraya da zaten biz u demiştik. Mükemmel. O halde integral diyorum. Fx kare yerine artık fu yazdım. Tamam 2 de neydi? 2xdx'de du'ydu. Şu şekilde belirttik. E peki hala alt ve üst sınırları da belirleyelim. Canım kardeşim 3'ü aldınız şurada yerine yazdınız. 3'ün karesi 9 geldi. Alt sınır 9. Kök 2'yi aldınız şurada yerine yazdınız. Kök 2'nin karesi 2 üst sınırda 2 oldu. 9'dan 2'ye f u, D, u sorulmuş bize. Hocam bunu nasıl çözeceğiz? Bunu çözmeyeceksin. 2'den 9'a kadar dx 72 ise... 9'dan 2'ye kadar fudu eksi 72 olduğunu sen gayet iyi biliyorsun. E hocam buradaki x buradaki u. Onu ne yapacağız? Ben sana yine bir önceki soru bir videoda anlatmıştım. Demiştim ki fudu fX dx u f x d x f S, d S, bunların hepsi aynı şey. Tamam sadece değişkeni yok. Değişkeni değiştirilmiş. Dolayısıyla aynı şey olduğuna göre 2'den 9'a kadar olmuş olsaydı 72 ama 9'dan 2'ye kadar olduğu için eksi 72 diyeceğiz cevabına. 78 2'den 4'e fx dx 15'miş 5 bölü 2'den 7 bölü 2'ye 3 artı f2 x, x 3 dx Bak yine kar, karman çorman ama Gayet basit Yine şurasına ben u diyeceğim 2 x, x 3'e u diyelim arkadaşlarım Her iki tarafın diferansiyelini alın 2 dx eşittir du olacaktır Şimdi bize ne lazım? dx lazım O zaman dx eşittir du bölü 2'dir Bu 1 bu cepte Daha sonrasında integral 5 bölü 2'den 7 bölü 2'ye 3 dx dedim. Yani şunu ayırdım. Artı yine sevgili arkadaşlarım 5 bölü 2'den 7 bölü 2'ye f 2x eksi 3 dx yazdım. Şimdi şu kısmı çözmesi basit. Ne yapıyorduk? Burada sabit sayı var. 3. Şuradaki sınır boyumuz kaç birim? 1 birim. 3 kere 1'den 3 geliyor arkadaşlar burası. Şimdi gelelim şu kısma. Bu kısımda da şunu yapacağız. 2x 3'e biz zaten u demiştik dx'i de du bölü 2 bulduk o halde o du bölü 2'nin bölü 2'sini dışarı attım integral dedim fu du olmuş oldu burası da E şimdi hocam sınırlar burada sınırlar vardı onları yazmadık direkt lönk diye yazamazsın neden çünkü değişkeni değiştirdik sen bu 5 bölü 2 alacaksın şurada yerine yazacaksın 2 kere 5 bölü 2 5 yapar 3 çıkardın alt sınır 2 geldi üst sınır içinde 7 bölü 2'yi yazacağım 2 kere 7 bölü 2 7 yapar 7'den 3'ü çıkardın 4 geldi Demek ki arkadaşlar burasının cevabı 3 artı buymuş. İyi, hoş, güzel. Şimdi 2'den 4'e kadar FU, DU'yu bilmeden sonucu bulamam. Ama zaten bana 2'den 4'e kadar Fx, Dx'i vermiş bakın 15'miş. Yani o zaman burası da 15 midir? Evet. 15'te 1 2'yi çarptınız. 3 artı 15 bölü 2 yaptı. Bu da sevgili arkadaşlarım bize 21 2'yi verecektir. Eğer şıklarda yoksa on da diyebilirsiniz bunun cevabına. Doğru cevabımız on buçuk ya da yirmi bir bölü iki olacaktı. Evet devam. 79 dokuz birden dörde kadar iki artı kök x'in karesi bölü dört kök x dx integralinin sonucu sorulmuş. Hadi bakalım çözebilen aşk olsun. Çözülür de uzun uzun çözecen işte. Yani değişken değiştirmeden çözülür de gerek yok. Şimdi ne yapmamız gerekiyor bir bakalım bakalım. Ben burada 2 artı kök x dediğim ifadeye sevgili arkadaşlar u demek istiyorum yani şuradaki içerideki ifadeye u diyorum tabi diferansiyelini bulacağız şimdi 2'nin türevi 0 kök x'in türevi de 1 bölü 2 kök x tabi sonunda da diferansiyel bulduğumuz için dx yazdık karşı taraf ne oldu du oldu e şimdi şuraya bakıyoruz şu kısma bakın işaretliyorum dx bölü 4 kök x bizim elimizde ne var dx bölü 2 kök x var bu du'ydu yani 10'da olup da bizde olmayan ne var? Şuradaki 4 var değil mi? Burayı 4 yapmak için, şuradaki 2'yi 4 yapmak için ben bu ifadeyi 2'ye bölerim. Yani burası 4 olur. O zaman bunu da 2'ye bölerim. DU bölü 2 olur. Bakın DX bölü 4 kök 2'si bulduk. E şuraya da zaten U demiştik. O zaman hayırlı işler. İntegral. Sınırları birazdan yazacağız. E, 2 artı kök 2'sinin karesiydi. Ama biz ona U dedik. U kare olacak. Dx bölü 4 kök x'e de du bölü 2 dedik. Du'yu buraya yazdım. Bölü 2'yi dışarı attım. Bak ne kadar basit. Sakin olacaksın. 1'i aldım. Şurada yerine yazdım. 2 artı 1'in karekökünden 3 geldi. Alt sınırımız 3. 4'ü aldın. Şurada yerine yazıyorsun yine. 2 artı 4'ün karekökü 4 yapar. Demek ki burası da 4. İntegral bu. Artık u'ya dönüştü hepsi. hepsi bu karenin integrali neydi? U küp bölü 3'tü. Alt sınırımız 3. 3 sınırımız 4. Bulduğun cevabı da 1 bölü 2 ile bir zahmet çarpacaksın. 4'ü yerine yazdınız 64 geldi 64 bölü 3'ü yerine yazarsanız 27 bölü 3 gelir. Onu 9 olduğunu biliyoruz ama bu şekilde yazalım çünkü zaten çıkarma işlemi yapacağız. Bulduğumuz cevabı da tabii ki 1 bölü 2 ile çarpmamız gerekiyordu. 64'ten 27'yi çıkaracaksınız. 30 çıksa 34 olacaktı 3 ekledim 37 geldi. 37 bölü 3. Çarpı 1 bölü 2 cevaptır. Yani cevap 37 bölü 6'ymış sevgili arkadaşlar. Cevap burada. Evet. Gayet şık oldu. Gayet güzel oldu. 80. sorumuzla devam ediyoruz. 0'dan 1'e 3x kare artı 4 çarpı x küp artı 4x'in karesi dx'in. Sen bunu yapmaya kalksan. Şunun karesini alacaksın. Bunları içeri dağıtacaksın. Sonra integralini alıp yerine sıfırla 1'i yazacaksın ya. Onun yerine ben diyorum ki değişken değiştirelim kardeşim. Bak karışık görünen yer burası. Bir kere hem üçüncü dereceden hem karesini almış. Burası ikinci dereceden. O halde ben içerideki x küp artı 4x dediğimiz kısma u demek istiyorum. Diferans yerini alırsam da 3x kare artı 4 eşittir du yapar. 3x kare artı 4 bak burada var mı? Var. Yanında da dx'i var mı? Vallahi var. Şuraya dx'i yazmayı unuttuk. Hop hop hop tamam. Şöyle parantez içinde bir de dx yazdık. O da var mı? Var. O zaman yazıyorum integral. İntegral işaretini koydum. Şuraya u demiştim. U'nun karesi. 3x kare artı 4 dx de du'ydu. Onu da yazdım. Tabii sınırlarımız 0'dan 1'e kadar. Ben o 0'ı aldım. Şurada yerine yazıyorum. 0 artı 4 kere 0'dan 0 geldi. Alt sınır 0. Üst sınır içinde 1 yerine yazacağım. 1 artı 4'den 5 gelecek. 0'dan 5'e kadar u kare du'yu hesaplamam isteniyor. Bu karenin integrali o küptür. o küp bölü 3'tür. Yerine de 0 ile 5'i yazacağız. 5'in küpü 125 bölü 3. 0'ın küpü 0. Dolayısıyla cevabımız 125 bölü 3 olacakmış sevgili gençler. Evet gayet umarım artık oturmuştur bu saatten sonra. Amaç belli. Değişken değiştirmeyi zaten öğretmiştik. Burada sadece ekstradan ne, ne yapıyoruz? Sınırları da değiştirmeyi unutmuyoruz. Sınırları değiştirmeyi unutursan... Ne olur hocam? Bir şey olur mu? E, tabii ki olur. Yanlış çözersin. Tamam. Tamamiyle yanlış bir sonuç bulursun. Ve işin iş tarafı ÖSYM sana bu, bu tarz soruları sorduktan sonra şıkların içerisinde x'in değişkenlerini yazarak elde ettiğin cevabı da koyar seçeneklerin arasına. E, sen de ola ki bir Allah göstermesin o hatayı yaptın. Şıklarda cevabı bulacağın için ki matematikte en değerli şey bulduğun cevabın şıklarda görmendir. Onu gördüysen artık dersin ki %99 doğru çözdüm ben bu soruyu. İşaretler geçersin ama çat diye yanlış çıkar. O da hoşumuza giden bir şey olmaz yani açıkçası. Tamam. F2'nin 5 olduğunu vermiş. F4'ün de 7 olduğunu vermiş. Peki. Diyor ki fx çarpı f türev x 2'den 4'e kadar bunun integrali kaçtır? Şimdi tabi ben burada fx'e u demek lazım olduğunu biliyorum. Türevini alırsam da f türev x diferansiyel için dx yazdım. Eşittir du oldu. Peki var mı? Var. Yani fx var. Buraya u demiştik. Aa, şuraya da du dedik. E tamam soru bitti o zaman. İntegral u du. Çok basit oldu. Sınırlar. 2'yi yazacağım. Nerede yerine yazacağım? Şurada. Yazdım f2 geldi. U f2'ye eşitmiş. Şurası alt sınır f2. Üst sınırda f4 mi olacak o zaman? E zaten bana soru f2 ile f4'ü vermişti. Yani bu neye eşit arkadaşlar? 5'ten 7'ye kadar U, D, U'ya eşit. Peki artık bunun integralini artık herkes alır. U'nun integralini neydi? U kare bölü 2. Sınırlar 5 ve 7. E şimdi çıkaracağız. 7'yi yerine yazdın 49 bölü 2. 5'i yerine yazdın 25 bölü 2. 49'dan 25'i çıkardın 24 geldi. 24 bölü 2 de tabii ki 12'yi verir bize. Doğru cevap buydu. Tamam bak çok basit. Ne yaptık? Şuna U dedik. D, U'yu bulduk. Sınırların F2 ve F4 olduğunu ele geçirdik. Sonrasında f2'yi ve f4'ü bize vermişti. 5'ten 7'ye kadar dedik. İntegralini aldık yerine yazdık. Başka yaptığımız hiçbir şey yoktu. Devam. 82. 2x kare eksi 3x artı 4'müş fx. E buna göre diyor bak bu sefer de türevi ve onun türevini vermiş. E yukarıdaki fonksiyona bakıyoruz. Kendisini ve onun türevini vermişti. Burada da türevini ve onun türevini vermiş. ikinci türevini vermiş. E şimdi o zaman ben f ise tabii ki u diyeceğim burada. Diferansiyelini alırsam f'in ikinci türevinde x eşittir du olacaktır. fx f türev x u'ydu. E şurası da du zaten. E soru bitti o halde. İntegral UD, u du oldu. Şimdi sıfırı yerine yazıyorsun. Şurası ne oldu? F türev 0. Alt sınırımız f türev 0'mış. Üst sınırımız da f'in türevinde 3 o zaman. E güzel kardeşim f türev 0 ve f türev yukarıda vermişti bize. E burada vermemiş. Vermemiş ama olsun bize neyi vermiş? Fonksiyonu vermiş. Ben bu fonksiyonun türevini bulamaz mıyım? E bulurum. Deli gibi türev alıyoruz değil mi? Sonuçta türev makinasıyız biz. F türev x eşittir. 4x eksi 3 değil mi? Evet. O zaman sen f türev 0'ı bulabilirsin. Kaçtır? Eksi 3'tür bak. O zaman alt sınırımız eksi 3'müş. Üst sınır içinde 3'ü yerine yazacaksın. F türev 3 kaça eşit olur? Onu da hemen bulalım. 4 kere 3. 12, 3 çıkardım. 9 eksi 3'ten 9'a kadar u, u'yu bulacakmışız biz. E gerisi çok basit artık. U'nun integrali u kare bölü 2 idi. E yerine de eksi 3 ile yerine yazacağız bak. 9'u yazdın 81 bölü 2. Eksi, eksi 3'ü yazarsan 9 bölü 2 gelir. 81'den 9'u çıkardın 72. 72'yi 2'ye böldün. 36 bizim cevabımız olacaktı sevgili arkadaşım. Tamam. Çok basit. Sıradan ya. Yani mat 1'deki problem sorularından daha kolay bence. Gençler yeter ki öğrenmek isteyelim. Yeter ki öğrenelim. Çoğu adam şunu, şu konuları es geçiyor ya. Böyle bir mantık böyle bir mantalite var mı ya? Es geçiyor adam ya. Diyor ki türev integral zormuş diyor Lan neye göre kime göre zor ya Hani kim dedi sana bunun zor olduğunu Hangi akla hizmet ediyorsun sen Zor mor değil ya Basit arkadaşlar merak etmeyin 179. sayfamızın çözümünü bitirdik Şöyle sayfamıza da uzaktan bakalım Gayet emek kokan bir sayfa Eminim senin sayfanda da öyledir Devam 83. örnek Şimdi yine tam olarak Sınav tarzı sorulardan bir tanesi Dolayısıyla işareti çakıyorsun buraya Tamam mı? İşaretleri çaktık. Ve devam. Şimdi aşağıda f fonksiyonun grafiğini verdim ben sana diyor. Peki teşekkür. Buna göre integral x'i 4'den 0'a kadar f türev x bölü f küp x dx integralinin sonucu sorulmuş. burada birbirinin türevi olan bir f var bak f. Onun türevi de yukarıda var zaten. O zaman tabii ki biz ne diyeceğiz? f x'e u diyeceğiz arkadaşlar. Diferansiyelini aldığın zaman f türev x dx gelecek. Ve bu da du olacak. E dikkat ettiysen fx zaten burada vardı. F türev x dx de burada var. O zaman biz içeriği komple halletmiş olduk. İntegral diyorum. F türev x dx du'ydu. E şurası da f küp x ya. F x uysa demek ki burası u küp olacak. 1 bölü u küp du. Ya ben bunu şöyle yasam olmaz mı? u üzeri eksi 3 du diye yasam olmaz mı? sonuçta integralini alırken daha basit bir hale getiririz. E, ve arkadaşlar tabi burada eksik olan şey sınır. Sınırı nasıl halledeceğiz? Önce alt sınır için şurada yerine yazacaksın. F-4 eşittir. Kaç gelecek? Bak F-4'e grafikten bakıyorsun. 2'ye gitmiş. Demek ki alt sınırımız 2. Hatta ve hatta şuraya yazalım. 2. Üst sınırımızda 0. 0'ı yerine yazacağız. F0. Peki F0 kaçmış arkadaşlar? Bakın 0'ı yerine yazınca kaça gitmiş? 3'e gitmiş o zaman. Üst sınırımızda 3. Artık bunu yapmak çocuk oyuncağı. U üzeri 3'ün integrali neydi? Üstünü 1 artırdım. 2 bölü 2. Ne veri yerine yazıyorum? 2'yi ve 3'ü. Çok güzel. Şimdi arkadaşlarım bu demek bu ifade şuna eşittir. Eksi 1 bölü 2 u kare demektir. 2'yi ve 3'ü yerine yazarsanız. Eksi 1 bölü bakın 3'ün karesi 9 olduğu için 18 gelir burası. Eksi açtım parantezi. 2'yi yerine yazarsanız da eksi 1 bölü 8 gelir. Bundan bunu çıkar demiş ya da. Başka bir deyişle. Eksi eksi artı yapacak. Bununla bunu topla demiş. Toplayabilmek adına da. Tabi ben bunu 9 ile genişletirim. Bunu da 4'le ile genişletirim. Böylelikle ikisinin de paylası 72 olmuş olur. 4 kere 1'den 4 gelir. Artı 9 gelir. Payda kısmında 72 olur. Cevabımız da 5 72'nin ta kendisi olur sevgili gençler. E 84. Yine güzel sorulardan bir tanesi. O yüzden pür dikkat dinle beni. F fonksiyonuna... F fonksiyonuna. Üzerindeki x eşittir a absisi noktadan çizilen teğet bu doğruya paralelmiş. Şimdi o zaman ben şunu söyleyebilirim. F'in türevinde a eşittir. E buna paralelse eğimi bununla aynıdır. Bunun eğimi kaç arkadaşlar? 2. F türevanın 2 olması gerektiğini bulduk. Bir de üzerindeki x eşittir b absisi noktadan çizilen teğet buna dikmiş. He. Peki. Dikse sevgili arkadaşlarım bunun eğimi kaç? 1 bölü 2. O zaman buna dik olan doğrunun eğimi eksi 2'dir. Neden? Çünkü birbirine dik olan iki doğrunun eğimleri çarpımının eksi 1 gelmesi gerekiyordu. Demek ki bizim eğimimiz eksi 2 olacak. O halde f'in türevinde b'de kaç olacak? Eksi 2 olacak. Çok güzel. Şimdi ise şuna bakalım. Bize sorulan soruya bakalım. f türev x var. f'in ikinci türevinde x var. O halde arkadaşlar ben diyorum ki f türev x dediği ifadeye ben u dersem diferansiyelini aldığım takdirde f'in ikinci türevinde x dx eşittir du olacaktır. E halihazırda f f türev x vardı. f'in ikinci türevinde x dx de var. Yani ben şuraya u demiştim. Şurası da du mu oldu? Dördü de dışarı patlatalım. Ah, gitti. Alt sınır a. O zaman ben a'yı yerine yazacağım. f türev a eşittir e, f türev a'yı yukarıda bulmuştuk biz ya. Kaçtı f türev a? Yalnız böyle bir yerleri sildik sanırım. Heh. f türevi A kaçtı? 2'ydi. Demek ki bizim alt sınırımız 2. Üst sınır için de tabii ki B'yi 20 yazacağım. f türev B. O da kaçtı? Bakın -2'ydi. 2'den -2'ye kadar dedik. İçerisi U, D, U dışarıda da bir de 4'ümüz var. Pekala. Bunun integralini almak artık çocuk oyuncağı. U'nun integrali U kare/2. bölü 2. Sınırlarımız sevgili arkadaşlar 2 ve -2. Bir de bunu dışarıdan 4 çarpacağız tabi cevabı bulduktan sonra. Tabi burada soruyu çözdükten sonra gösterelim de. Eksi 2'yi yerine yazarsanız e 4 bölü 2 gelir hocam. 2'yi yerine yazdın He hocam o da 4 bölü 2 geldi. Sonra bunu 4 ile çarptın içerisi 0 olduğu için cevap komple 0 oldu zaten. Ama sen tabi ki şurayı görür görmez de cevaba 0 diyebilirsin. Sebep? Çünkü bizim aralığımız simetrik ve içerideki fonksiyon üzeri 1 olduğu için tek fonksiyondur. Tek fonksiyonların simetrik aralıklardaki integrali neydi? Tabii ki sıfırdı. O halde hiç çözüm yapmadan da cevaba sıfır diyebilirsin tabii ki. 180. sayfamızın sol sütununu çözdük. Geçiyoruz sağ sütuna sağ üst tarafta ne var? Parçalı ve mutlak değerli fonksiyonun integrali. Tabii ki de parçalı ve mutlak değerli fonksiyonların türevini ekstradan inceliyorsak İntegralini de ekstradan incelemek şart. Peki hocam zor mu merak etme. Basit. Tamam. Vallahi basit. Şimdi hem parçalı hem de mutlak değerli fonksiyonların integralleri alınırken bu kritik nokta gençler biliyorsunuz TYT derslerinde de çok önemliydi. AYT derslerinde de fazlasıyla gördük bu kritik noktaları. Yine önemli integralde de kritik noktaların integrasyon sınırları içinde olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Eğer ki kritik noktalar bu integrasyon integrasyon sınırı dediğimiz şey A'dan C'ye kadar diyor ya işte A ile C arasındaysa ise eğer kritik noktamız işte integralimiz buna göre şekillenecek ya birbirinden farklı integraller alabiliriz birden fazla kez integral alma işlemi uygulayabiliriz haberiniz olsun örnek veriyorum benim kritik noktam bu parçalı fonksiyon için kaç b tamam güzel eğer ki b A ile C'nin arasında bir sayıysa. Ve dikkat edin. A ile C benim integrasyon sınırlarım. Bu sınırlar arasındaysa. O zaman ben diyorum ki. Ben integralimi kardeşim. A'dan B'ye kadar. A'dan B'ye kadar dediği için bak. B'den küçük olan kısımda bunu kullanacağız ya. G'x'in integralini bulurum. B'den de C'ye kadar. H'x'in integralini bulacağım. İşte f'x'in integrali A'dan C'ye kadar. Bu şekilde parçalanarak alınacak. Örnek. Şimdi bakın parçalı fonksiyon verilmiş. Parçalı tanımlı. E bunun kritik noktası ne? 2. E güzel. Şimdi 0'dan 3'e kadar sormuş bak. 2 nerede kalıyor? 0 3'ün arasında kalıyor. O zaman sen ne yapacaksın biliyor musun? 0'dan 2'ye kadar ayrı bir fonksiyonun integralini alacak. 2'den 3'e kadar da farklı bir fonksiyonun integralini alacak. Olay bu kadar basit. 2 kere integral alacağız. Sadece birazdan fazla yoruyor. Zor değil bak. Sadece biraz daha fazla yoracak bizi. E şimdi bak. 2'den küçük olan yerler burası. Demek ki 0'dan 2'ye kadar olan kısmı burada alacağım. 2'den 3'e kadar olan kısmı da altta alacağım. Yani birinde bunu birinde bunu kullanacağım. O halde yazıyorum. integral. hatta şöyle diyelim eşittir diyelim. Şuradan devam edelim. İntegral 0'dan kaça kadar? 2'ye kadar. Hangi fonksiyon? 2x kare. dx dedim. Artı tabi toplayacağız bunları da. 2'den de 3'e kadar hangi fonksiyon? 2x eksi 3. Bitti. Bu kadar basit. Dx. Dx'ler önemli biliyorsun. Peki. 2x karenin integrali neydi? 2x küp bölü 3. 2x küp bölü 3. Nereden nereye? 0'dan 2'ye. Artı. 2x'in integrali x kare. Eksi 3'ün in integrali. Eksi 3x. 2'den de 3'e kadar dedik. Pekala. 2'yi yerine yazıyorum. 16 bölü 3. 0'ı yerine yazdım. 0 gelecek zaten. Artı 3'ü yerine yazıyorum. 9 eksi 9'dan 0 geldi. Eksi 2 yerine yazarsanız da 4 eksi 6'dan eksi 2 gelecek. Eksi 2 artı 2 yaptı şöyle. 16 bölü 3'e 2 ye eklerseniz 22 bölü 3 gelir. Bu da bize cevabı verir arkadaşlar. Tamam, bu kadar basit. Tamam. 86. Hocam yukarıda mutlak değerli fonksiyonun integrali nasıl alınır? Anlatmadınız. Evet anlatmadık. Ama sen zaten her mutlak değerli fonksiyonun bir parçalı değerli fonksiyon olduğunu, parçalı tanımlı fonksiyon olduğunu biliyorsun. Nasıl mı? Şu şekilde. Mutlak değer x-1 fonksiyonu aslına bakarsanız. X'ler birden küçükken ve x'ler birden büyükken diye kritik noktamız 1 olduğu için burada. Biliyorsun mutlak değerin içini 0 yapan değer kritik noktaydı. X'ler birden küçükken dışarı 1-x diye çıkar. Birden büyükken de x-1 diye çıkar. Bu kadar basit. E tamam Güzel. 2'den 3'e kadar demiş kritik noktamız 1'di. Demek ki eksi 2'den 1'e gelene kadar farklı bir fonksiyon. 1'den 3'e gidene kadar farklı bir fonksiyonun integralini kullanacağız. Yazalım. Eksi 2'den 1'e kadar. Eksi 2'den 1'e kadar olan kısım nerede? Şurada. Demek ki 1 eksi 2'nin integralini alacağım. Artı 1'den de 3'e kadar x eksi 1'in integralini alacağım. Bu kadar. Bunu çözünce soru bitiyor. 1 eksi 2'nin integralı x eksi x kare bölü 2. Nereden nereye? Eksi 2'den 1'e kadar. Artı x kare bölü 2 eksi x diyoruz. Bu da 1'den 3'e kadar. 1 yerine yazdım. 1 eksi 1 bölü 2. Eksi 2'yi eksi yerine yazıyorum. Eksi 2 eksi 4 bölü 2. Artı 3'ü yerine yazıyorum. 9 bölü 2 eksi 3. Ve 1 yerine yazıyorum. 1 bölü 2 eksi 1 dedik. Peki. Şimdi şuraya bakalım 1'den 1 bölü 2'yi çıkardınız 1 bölü 2 geldi zaten. Şurası eksi ya içeri dağıttım artı oldu 4 bölü 2 de 2 idi zaten 2'ye 2 eklediğimiz 4 geldi. 9 bölü 2'den 3'ü yani 6 bölü 2'yi çıkarırsanız 3 bölü 2 gelir. Şurası da bakın 1 bölü 2'den 1'i çıkardınız eksi 1 bölü 2 önündeki eksi ile beraber artı 1 bölü 2 yapacak. 1 bölü 2 3 bölü 2 daha 4 bölü 2'den 2 gelir. Demek ki şurası 6. 6'ya 1/2 eklerseniz 13/2'nin ta kendisi yapar. Bu da bize cevabı verir. Tamam? Geri kalan dediğim gibi 4 işlem. Vallahi bak belli bir noktaya getirdikten sonra geri kalanı tamamıyla 4 işlem. Başka hiçbir şey değil. 87 bak burada daha da fazla 4 işlem yapacağız. Hazır mısın? Sıkıcı. Evet, kabul. Bak vallahi sıkıcı ama mecbur yapacağın bir şey yok. Burada 2 tane kritik noktamız var. Birisi -2, öteki 1. Şimdi sınırlara bakıyorsun, eksi 3 ve 3, eksi 2 de 1 de bu aralıkta. O halde eksi 3'ten eksi 2'ye gidene kadar farklı bir fonksiyon, eksi 2'den 1'e kadar ve 1'den 3'e kadar gidene kadar farklı bir fonksiyonun integralini kullanacağız. Eksi 3'ten eksi 2'ye kadar ki olan kısım şudur: 2x dx artı eksi 2'den 1'e kadar neresi bak? Eksi 2'den 1'e kadar 4 dx artı 1'den de 3'e kadar 1'den de 3'e kadar şunun integrali 3x dx. Çok güzel. Şimdi 2x'in integrali x kare'dir. Eksi -3'ten eksi -2'ye kadar artı şunun integralini almak çok basitti Nasıldı? İçeride sayı yazıyor ya. Sınır boyumuz 3 birim. 4 kere 3'ten direkt 12 diyoruz. Artı 3x'in integrali de 3x kare bölü 2. Burada da 1 ile 3'ü yerine yazıyoruz. Şimdi -2'yi yerine yazdım. 4 geldi. Eksi 3 yerine yazdım. 9 geldi. Artı bir 12'miz var. Bir de artı. 3'ü yerine yazdınız. 27 bölü 2 geldi. Eksi. Şurası 1'di. 1'i yerine yazdık arkadaşlarım. Bu da kaç geldi? 3 bölü 2 geldi. 27 bölü 2'den 3 bölü 2'yi çıkardınız. 24 bölü 2 geldi. 24 bölü 2 12'nin ta kendisidir. 12 artı 12 24. 9'dan 4'ten 9 çıktı. Eksi 5. Demek ki 24 eksi 5. Yani 19 bize cevabı verecek. Doğru cevabımız buydu sevgili arkadaşlarım. 87. örneği bizde çözdük ve böylelikle 180. sayfamızda bitirdik. Sayfaya şöyle uzaktan bakalım yine emek kokan bir sayfa. Umarım senin sayfan da bu şekilde dot doludur. Dedik ve artık bu video için bu ders için son 3 örneğimiz kaldı arkadaşlar. Bu 3 örneği de çözdükten sonra dersi bitireceğiz. 88. örnek. FX fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Buna göre x 6'ya kadar mutlak değer fx dx soruluyor. Şimdi ben bunu mutlak değerini alırsam eğer bakın mutlak değerini alırsam bizim fonksiyonumuzun bu f(x)'in bazı noktaları sevgili arkadaşlarım x ekseninin altında kaldığı için işler değişecek. Şimdi -2'den önce bizim fonksiyonumuz gördüğünüz üzere x ekseninin üzerinde ve 6'dan sonra da x ekseninin üzerinde. Ama -2 ile 6 aralığında x ekseninin altında kalmış yani negatif. Peki o zaman ben şunu söyleyebilirim -2 ve 6 bu fonksiyonun kökleri olduğu için ve bunu da mutlak değerin içerisine aldığımız için -2 ve 6 bizim kritik noktalarımızdır. Yani ben -3 bakın -2 burada 6 da tam sınır. Şanslıyız. 2 defa e, integral 3 defa integral almaktan kurtulduk. -3'ten eksi -2'ye eksi kadar bir integral alacağım. -2'den 6'ya kadar farklı bir integral alacağım. Hadi gelin bu integrallerin ne olduğunu bir görelim. Tabii şunu da yapmakta fayda var. Hocam, bize fonksiyonu vermemiş ki. O zaman biraz parabol bilgisi kullanacağız. Nedir o parabol bilgisi? Parabolün denklemini yazacağız. fx eşittir diyeceğim. a çarpı köklerimiz ne? Eksi 2 ve 6 mı? x eksi x artı 2 çarpı x eksi 6 diyeceğim. Ve a'yı nereden bulacağım? Onu da bir noktası verilmiş. Bakın 2 yazınca eksi 4'ten geçiyormuş. Yazalım 2. A çarpı 2 artı 2 4 yapar. 2'den 6 çıktı. Eksi 4 geldi. Burası eksi 16 A yaptı. Bu da bize eksi 4'ü veriyormuş. O zaman A kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 4'ün ta kendisidir. Demek ki benim fx fonksiyonum neymiş? 1 bölü 4 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 6'ymiş. Ya da 1 bölü 4 çarpı x kare eksi 4 x eksi 12'ymiş dedik. İçeri dağıttım tamam mı? Fonksiyonum bu bak. F fonksiyonu bu. Peki o zaman... 3'ten eksi, eksi 2'ye gelene kadar fonksiyon pozitif aralıkta kaldığı için Eksi 3'den eksi 2'ye gelene kadar fonksiyonun aynısını yazacağım Tabi 1 4'ü dışarı atabilirsiniz bu arada uğraşmak istemiyorsanız X kare eksi 4 x eksi 12 dx dediniz Daha sonrasında artı tabi bir de eksi 2'den 6'ya kadar Eksi 2'den 6'ya kadar fonksiyon negatif tarafta kaldığı için mutlak değer dışına eksiyle çarpılarak çıkacak Yani bunu eksiyle çarpıp yazacaksınız Tabii ki başındaki 1 bölü 4'ü de unutmamak kaidesiyle Hemen şurayı düzeltelim. Mutlak değerin dışına 1 bölü 4'ümüzü ekleyelim arkadaşlar. Daha sonrasında integral diyelim. Şunun eksili hali. Eksi x kare artı 4x artı 12 dx dediniz. Peki yani şimdi uzunca bu işlemi yapacağız. x karenin integrali x küp bölü 3. Eksi 4x'in integrali eksi 2x kare. Ve eksi 12'nin integrali eksi 12x. Nereden nereye? Eksi eksi 2'ye. Artı, artı, şuranın integrali eksi x küp bölü 3, artı 2x kare, artı 12x bu da nereden nereye arkadaşlarım? Onu yazmamışız bakın. Eksi 2'den 6'ya kadar, eksi 2'den 6'ya kadar. Eksi 2'yi yerine yazacağım. Eksi 8 bölü 3. Şurada yerine yazarsanız yine eksi 8 gelir. Şurada yerine yazarsanız artı 24 olur. Tabi bundan neyi çıkaracağız? Eksi 3'ü yerine yazıp çıkaracağız. Eksi 3'ün küpü eksi 27. 3'e böldüğümüz eksi 9. Eksi 3'ün karesi 9'dur. 2 kere 9 18 olduğu için eksi 18. Eksi 3 kere eksi 12 artı 36 yapar. Şimdi şu kısma e, bir halledelim. Ondan sonra devam ederiz. 24'ten 8 çıktı. E, kaç gelir arkadaşlar? 16. 16 eksi 8 bölü 3. 16 eksi 8 bölü 3 dediğim şey 48 bölü e, 3'ten 8 bölü 3'ü çıkarırsanız 40 bölü 3 gelir. Yani arkadaşlarım burası 40 bölü 3'müş. 40 bölü 3 eksi. Şurası da 36'dan 18'i çıkardınız. 18 18'den 9 çıktı 9. Demek ki burası 9. Bir de önünde ne var? Eksi var. Eksi 9 oldu. 40 bölü 9'u çıkarırsanız da bu da eksi 13 bölü 3 gelir. Tamam. Pardon. Artı 13 bölü 3 gelir. Yani arkadaşlarım şu ilk kısım 13 bölü 3'müş. Bu cepte. Şimdi geçtim şuraya. Bunun içinde 6 yerine yazacağız. Eksi 216 bölü 3 artı 2 kere 36 72. 12 kere 6 yine 72. Eksi dedim. Eksi 2'yi yerine yazacağım. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Önünde eksi var. 8 bölü 3. Daha sonrasında artı 8. Eksi 24 yaptık. Şimdi gençler 8'den 24'ü çıkardınız. Eksi 16. Eksi 16 artı 8 bölü 3 de eksi 40 bölü 3 yapar. Bakın burası da eksi 40 bölü 3'müş. Eksi 216 bölü 3 ve eksi 40 bölü 3'ümüz var elimizde. Burası eksi 40 bölü 3'tü ya önündeki eksi ile beraber artı 40 bölü 3 yapar. Demek ki ben eksi 216 ile 40'ı toplayacağım. Yani 216'dan 40'ı çıkaralım bakalım ne gelecek. 6, 7, 1, 176 eksi 176 bölü 3 artı 144 dediniz buraya. Buranın da cevabı bu. Pekala. Ne yapıyorduk? Topluyorduk. Bir de burası 13 bölü 3'tü. 13 bölü 3 artı eksi 176 bölü 3 artı 144. Umarım şunlar sadeleşir. İşimiz zorlaşmasın. Şundan şunu çıkardık arkadaşlarım 176'dan 13'ü. 163 geldi. 163 bölü 3 ki sadeleşmez bir de burada artı 144'ümüz var cevabımız bu 3 kere 144'ün kaç yaptığını bir hesaplayalım kendileri 132 artı 300'den 432 bundan 163'ü çıkaracağız burası 9 geldi burası 6 geldi burası da 2 geldi yani 269 bölü 3 bize cevabı veriyormuş arkadaşlar tamam valla baya uğraştırdı ama çözdük yani bu kadar uğraştık. Bayağı da kazanım vardı içerisinde. Parabolün denklemini yazdık. Daha sonrasında kritik noktalarını elde ettik. Eğer bir de 6 da eğer şu sınırın içerisinde olsaydı daha hala şu an bu soruyu çözüyor olurduk. Kritik noktaları belirledikten sonra integralleri yazdık. İntegral uzun geldi. Tabi tabi tabi tabi. Cevap bu değil. Cevap 269 bölü 3 değil. İyi ki bakmışız. Bölü 4'leri unuttuk değil mi? Şuradaki bölü 4'leri. Ama ikisinde de bölü 4 olduğu için direkt toplamın cevabını yani cevabı direkt 4'e bölebilirim. Dolayısıyla burayı 3 değil. Artık buraya 12 yazabilirsiniz 4'e böldüğümüz için. Cevap 269 bölü 12 olacaktı dedik. Evet. Şimdi şu kısım <gülüyor> şu soruyu çözmedik aslında. Bunu siliyorum arkadaşlarım. Ve sorumuzu çözüyoruz. Örnek 89. Kritik noktamız 1. Kritik nokta 1. Fonksiyonlarımız x artı 2 ve 2x artı 1. Eksi 1'den 2'ye kadar fx artı 1 sorurmuş. Şimdi burada size e, şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Bize fx lazım. Çünkü yukarıda fx'i vermiş ya. E ben o zaman şuradan 1 çıkarırsam fx'i bulurum değil mi? Eğer buradan 1 çıkarırsan baksana bir taktik. Sınırlara 1 ekle. Yani 0'dan 3'e kadar fx dx yaz. Bak buradan 1 çıkardım. Sınırlara 1 ekledim. Artı 1 artı 1 dedim. Bu soruruyor aslında. İkisinin de cevabı aynı. Peki benim bu fx'imin kritik noktası 1 değil miydi? 1 de arada kalıyor. 0'dan 1'e kadar ve 1'den 3'e kadar integral hesaplayacağım. 0'dan 1'e kadar olan integral şudur. x artı 2 dx ve 1'den 3'e kadar olan integrali de 2x artı 1 olacak. Ve dx yazdım. Alalım integrallerini. x artı 2'nin integrali x kare bölü 2 artı 2x'tir. 0'dan 1'e kadar. Artı 1'den 3'e kadar demiş ya. 2x'in integrali x kare. Artı 1'in integrali de x. Bunun da sınırları 1'den 3'e kadar. Çok güzel. Şimdi 1'i yerine yazıyorum. 1 bölü 2 artı 2. 0'ı yerine yazarsam 0 gelir. 3'ü yerine yazdım 12. 1'i yerine yazdım 2. Şurası arkadaşlarım. Bakın 2 var burada. Eksi 2 ile artı 2 gitsin. 12 artı 1 bölü 2 bize cevabı verir. Yani cevabımız 25 bölü 2'ymiş diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Ve... Son sorumuz 90. örnek. a 2 ile 8 aralığında olmak üzere 2'den 8'e kadar 2x 8'i a dx eşittir 36 olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. Şimdi Düşünelim. Şuranın kritik noktası nedir? Hocam a bölü 2'dir. Neden? Çünkü ben x gördüğüm yere a bölü 2 yazarsam içerisi 0 olur. Bundan mütevellit a... <gülüyor> Bu kelime de şu an aklıma geldi. Bundan kaynaklıla sevgi sevgili arkadaşlarım kritik noktamız a bölü 2 olur. Tamam. Şimdi a'lar 2 ile 8 arasında da güzel. Peki a bölü 2'ler nerede? O zaman nerededir biliyor musun? Bak şuradadır. 1 ile 4 aralığındadır. Şimdi kritik noktada da bize demiş ki yani şeyde 2'den 8'e kadar al demiş integrasyon sınırları. 2'den 8'e kadar ama bu a bölü 2 2'den küçük de olabilir, büyük de olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Biz a bölü 2'nin 2 ile 8 aranında olduğunu düşünelim. Tamam. Yani 2'den büyük olduğunu düşünelim. O halde ne yapmamız gerekir? 2'den a bölü 2'ye kadar deriz. Burası artık içerisi negatif olacağından a bölü 2'den küçük ya burası. Yani 2'den a bölü 2'ye kadar dediğimiz kısım a bölü 2'den küçük olduğu için. Bu dışarı a eksi 2x diye çıkacak ve dx diyeceğiz. Sonra da a bölü 2'den 8'e kadar diyeceğiz. Olduğu gibi çıkaracağız 2x eksi a dx diyeceğiz. Bakalım deneyeceğiz. Olmazsa demek ki a bölü 2 2'den küçükmüş diyeceğiz. a'nın integrali ax, 2x'in integrali x kare. Nereden nereye kadar? 2'den a bölü 2'ye kadar artı. Şurası da x kare eksi ax yapacak. Nereden nereye? a bölü 2'den 8'e kadar diyeceğiz. Şimdi a bölü 2 yerine yazarsam şurada a kare bölü 2 gelir. Eksi a bölü 2 yerine yazarsam a kare bölü 4 gelir. Eksi 2'yi yerine yazıyorum. 2a eksi 4 oldu. Artı 8'i yerine yazdım. 64 eksi 8a ve eksi diyorum. a bölü 2'yi yerine yazıyorum. a bölü 4 eksi a kare bölü 4 eksi a kare bölü 2. Şimdi gençler şu kısım bize akara bölü 4'ü verir. Bakın şurası da eksi kare bölü 4. Önünde eksi var. Artı kare bölü 4 gelir. Şurası eksi 2a artı 4. Şurası da artı 64 eksi 8a. Pekala bu kaçmış? 36'ymış. Hadi bakalım. Şimdi gençler. Akara bölü 4 ile akara bölü 4 toplarsanız akara bölü 2 yapar. Eksi 2a, eksi 8a daha, eksi 10a. Ve 64, 4 daha artı 68 yapar. Eşittir 36 vardı ya. 36'yı da bu tarafa gönderelim isterseniz. Gönderirseniz 32 kalır karşıda. 68'den 36'yı çıkardık. Artı 32 geldi. Eşittir 0 dediniz. Tabi şuradaki bölü 2'den kurtulabilmek amacıyla da ifadeyi 2 ile çarpalım. A kare eksi 20 A artı 64 eşittir 0 diyelim. Burada ben bunu eksi 16 ile eksi 4 diye açarım çarpımları 64, toplamları -20 gelir. Burayı da a ve a diye açtık. Böylelikle birinci a'mız 16, ikinci a'mız ise 4 olmuş oldu. Şimdi a 16 olamaz. Çünkü gençler, çünkü a 2 ile 8 aralığındaydı. A 4 olabilir, a 4 olabilir. Böylelikle a/2 de 2 olmuş olur ve sevgili arkadaşlarım bu şekilde olay çözülmüş olur. Çünkü a/2 burada bu aralıkta. Hocam a/2 o zaman 2'den 2'ye kadar diye mi integral almış olduk biz burada? A 4 kabul edersek. Evet. 2'den 2'ye kadar olan integralin sonucu da zaten sıfırdı biliyorsunuz. Aa çok güzel. Demek ki sadece şurası veriyormuş bana. A kaçtır diye sorulmuş. A 4'tür arkadaşlar diyeceğiz. Ve 90. sorumuzu da bu şekilde çözdük. Yani bu da ne demek oluyor? Bu dersin sonuna geldik. Bu dersten sonra integralde belirli integral ile alan hesabına geçeceğiz. Alan hesabında sizlere genel itibariyle çok daha pratik yollar göstereceğim. Yani normalde anlatılandan çok daha pratik yollar göstereceğim. Ve güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Alan dersini lütfen kaçırma. Lütfen. Çok güzel şeyler vereceğiz. Hatta geçen sene e, tekrar kamplarında falan anlattığım derslerde verdiğim taktikler. Geçen seneki AYT'de o kadar çok işine yaradı ki öğrencilerin. <gülüyor> Yemin ediyorum hepsi birlikte böyle öğrencilerin sanki anlaşmış yazına videoların altına gelip hocam sizin öğrettiğiniz taktik çıktı sınavda işte 3-4 dakikada çözeceğim soruyu yemin ederim 30 saniye bile sürmedi diyen arkadaşlarım vardı çok sağ olsunlar ee, önemli değil arkadaşlar sıkıntı yok ben sizlere öğretirim sizler de sınavlarda uygularsınız inşallah amacımız bu zaten evet sonraki videoda görüşeceğiz hoşçakal sağlıkla kal ve tabi ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutma